Arkadaşlar selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT 2023 Hedef Full Matematik kampındayız arkadaşlarım. Artık limit ve süreklilik konusunun son videosundayız. Son testi çözeceğiz arkadaşlarım. Large testteyiz, kırmızı roket testteyiz arkadaşlarım. Bugün sayfa numaralarını da hemen sizlere hatırlatmak istiyorum. 134 ve 135. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videoda. Daha sonrasında ise limit ve süreklilik bitiyor ve arkasından hangi konuya geçiyoruz? Türev konusuna geçiyoruz arkadaşlar. Türev ve integral AYT matematiğin en baba en klas konularından arkadaşlar. Dolayısıyla beni bu konuları anlatırken pür dikkat dinlemenizi ve söylediğim her notu sevgili arkadaşlar düzenli bir şekilde sizlerin de defterlerinize veya kitaplarınıza geçirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu videonun konusuna Geçecek olursak bu videonun konusu limit ve süreklilik large test. Güzel sorular çözeceğiz sizle beraber bu videoda. Abone olduysan, videoyu da beğendiysen geçebiliriz dersimize. Hadi bakalım. Evet ne dedik? Large test demiştik. Limit ve süreklilik arkadaşlar... İlk sorumuza bakacağız. Large e, ibaresini de burada görüyorsun. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonumuz varmış ve bu fonksiyon bu şekilde verilmiş. Buna göre 3'e giderken ve 2'ye giderken x'ler bu f(x)'lerin limitleri toplamının değeri hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar. Biliyorsun ki bak 3 burayı 0 yapıyor paydayı. 2 de burayı 0 yapıyor. O halde ben şunları bir çarpanlarına ayırmak istiyorum. X'e x diye ayırdım. Bu kısma x3'e x5 diye ayıracağım. Burayı da x'e x diye ayırdım. Burayı da x2'ye x5 diye ayıracağım. Böylelikle Fx fonksiyonumuz şöyle bir hal almış oldu. Bak, Fx fonksiyonu eşittir. Şöyle kesir çizgimizi atalım. X5 çarpı x3 Daha sonrasında alt kısımda bir tane x3'ümüz var. Artı diyorum. x5 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 diyoruz Burada gençler x eksi 3'ler ve x eksi gittiğini görüyorsun Bunlar temizlendikten sonra f x eşittir bir x eksi 5'imiz kaldı Bir de bir tane daha x eksi 5'imiz kalmış bak He. Şimdi o zaman toplarsak ne olur 2 x eksi olur. artık f x fonksiyonunun Limitini bulurken Buymuş gibi davranabiliriz f x fonksiyonu Normalde bu değil ama limit bulunurken Buymuş gibi davranacağız Yani ne demeye çalışıyorum 3'ü yerine yazacaksın direkt burada 2 çarpı 3 eksi 10 diyeceğiz ki burası eksi 4 gelir arkadaşlar. Bir de 2'yi yerine yazacaksınız. 2 kere 2 4 eksi 10 diyorsunuz. Burası da sevgili arkadaşlar eksi 6 geliyor. İkisini toplarsanız doğru cevabın eksi 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gönül rahatlığıyla yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş. Geçtim 2'ye. Diyor ki fx fonksiyonu tüm gerçel sayılarda tanımlı x 2'ye giderken fx aynı zamanda f2'ye eşit ve aynı zamanda 4'e eşitmiş bu. Yani bu ne demek arkadaşlar? Limit görüntüye eşitse demek ki bu fonksiyon 2'de sürekli demek gençler. 2'de sürekli. Pekala ve görüntüsü 4'müş limiti de 4'müş. Buna göre demiş 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi biraz düşünelim. fx'in limiti vardı kaçtı 4'tü? Buranın limiti 4. E burada x'in de limiti 2'deki limiti 2. Bunları toplarsak 6 yapar doğru. Birinci öncülüğümüz doğru arkadaşlar. fx x eşittir 2 noktada süreklidir. Bakın zaten 2'de sürekli demiştik yani bu da doğru. f fonksiyonun grafiği 2'ye 4 noktasından geçmeyebilir. Şimdi 2 için zaten 4'ten geçtiğini net bir şekilde görüyoruz soruda. Dolayısıyla 2'ye 4 noktasından geçmeyebilir ifadesi yanlış bir ifadedir. Doğru cevabımız da c seçeneğinde verilmiştir. Geçtim 3'e. A, reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere. A kümesi tanımlı bir f fonksiyonuyla alakalı arkadaşlar. 3 tane ifademiz var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Pekala. Kesinlikle doğru olana bakacağız. Bu tarz ifadelerde ben size ne demiştim? Aksine örnek vererek eleyeceksiniz şıkları. Birinci öncülüğümüze bakalım. Tanımsız olduğu noktalarda limiti yoktur demiş. Şimdi bir fonksiyon tanımsız olduğu bir nokta dahi varsa... Bu fonksiyonun sağ limiti sol limitine eşitse limit vardı. Dolayısıyla tanımsız olduğu noktalarda limit yoktur ifadesi bizim için kesinlikle doğru bir ifade değildir. Bir noktada limiti varsa o noktada sağ limit sol limite eşittir. Evet zaten limitin olma şartı buydu. Yani sol limit sağ limite eşitse o noktada biz limit vardır diyorduk. Yani ikinci öncülümüz doğru. Tanımsız olduğu noktalarda süreksizdir demiş. Şimdi tanımsız olduğu noktalar için sevgili arkadaşlarım süreklidir veya süreksizdir ifadesini biz ne yapamıyorduk? Kullanamıyorduk o halde 3. ölüm öncülüğümüze cortlamış bulunuyor Doğru cevap yalnız 2 olacak arkadaşlar bu da e seçeneğinde verilmiş zaten bize Doğru cevap e idi Devam ediyorum 4'te Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş Buna göre bu limitin değeri soruluyor Şimdi öncelikle şurada 1'i biri 1'in soluna böleceğiz Bakın 1'i 1'e bölsek 1 gelecek ama 1'i 1'den daha küçük bir sayıya bölersek o halde işler 1'den biraz büyük bir sonuç elde edilir 1'den biraz büyük bir sonucu da biz ne diyoruz? 1'in sağı diyoruz. Yani arkadaşlarım burası F. 1'in sağı yaptı bakın. Şu kısım. Şimdi geldim buraya. 1'in solundan 3 çıkaracağım. 1'den 3 çıkarsa 2 kalır. 1'in solundan 3 çıkarırsam 2'nin solu kalır. Yani artı F 2'nin solu dedim. Eksi 5'ten sevgili arkadaşlar 1'in solunu çıkar demiş bak burada. 5'ten 1 çıksaydı 4 kalacaktı. 1'den biraz küçük sayı çıkarsa 4'ten biraz büyük sayı kalır. Dolayısıyla 4'ün sağı yani F... Dördün sağ diyoruz. İşte bunu hesaplayacağız. Artık grafik üzerinden okuyacağımız için çok basit. Bak dördün sağını şu şekilde yukarı doğru çıkardın ve nereye denk geldi? Buraya denk geldi. İşte burada size hatırlatmayı unuttuğum şey bu. Arkadaşlar burada de şu 5 şurada olacak arkadaşlarım. Kusura bakmayın gözden kaçmış. Burası 5 olacak. Yani o halde burası da kaçmış. 5'e yaklaşmış. Önünde de eksi var. Şimdi dikkat edin. 1 ile artı 1 birbirini götürecek ve geriye sadece 5 kalacak. Doğru cevabımız da C seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Evet devam ediyoruz 5. sorumuzdan. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlarım bana. Bakın bu şekilde parabolik bir grafik. Buna göre fx artı 2 bölü x eksi 3'ün 3'teki limiti sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi payda kısmında x 3 gördüğümüz yere x gördüğümüz yere 3 yazarsak payda zaten 0 geliyor. Limitin sonucu sorulmuş. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği var da diyebiliriz. Ama ondan önce şunu yapmak istiyorum. Bizim bu fonksiyonumuz ikinci dereceden bir fonksiyon iki tane kökü var. O halde ben diyorum ki bu fx'in içerisinde mutlak surette bir x-eksi 1 çarpanı bir de x-eksi 5 çarpanımız vardır diyeceğim. Buraya da çarpı a diyeceğim. Bunu dedikten sonra 0 gördüğüm x gördüğüm yere 0 yazınca sonuç olarak 5 bölü 2 alınıyormuş. O halde f0 diyorum. Eşittir a çarpı sıfırdan 1 çıktı 1 0'dan 5 çıktı 5 çarparsak 5a gelir. 5a eşittir 5 bölü 2 ise 5'ler gider a eşittir kaçmış 1 bölü 2'ymiş. Yani sevgili arkadaşlar şurada a gördüğümüz yere 1 2 yazabiliriz. Böylelikle Böylelikle benim fonksiyonum yani şuradaki f fonksiyonun x eksi 1 çarpı x 5 bölü 2 olacak. Artı bir de buna diyor ki 2 ekle bir de bunu git x 3'e böl diyor. Şimdi güzel kardeşim bak. Burada 2 ile şunu çarpıp şunu ekleyeceğim. Öncelikle üst tarafı bir açalım. X kare eksi 6x artı 5 yapacaktır. Peki 2 kere 2? Hocam 4. 4'ü de buraya ekledim. Bölü 2 diyeceğim daha sonrasında. Böylelikle x kare eksi 6x artı 9'u bulurum. Tamam mı? Bölü 2. Daha sonrasında da şu x 3'ü de ters çevirip çarparsam. Burası da x 3 olur. Şimdi yukarı bakıyorsun. Yukarısı bir tam kare. Nin karesi? X eksi 3'ün karesi. X eksi 3'ün karesini 2 çarpı X eksi 3'e bölerseniz arkadaşlar. Şunda şunun bir tanesi gidecektir. Artık gönül rahatlığıyla X eşittir 3'ü götürüp yerine yazabilirsin. Yazarsan üst taraf 0 olur. Alt taraf 2 0 bölü 2'den cevap ne gelir? 0 gelir. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Bu arada bakın 4. sorumuz için şurası 5 olacak. Yani bu 5 burada olacak. Kaydıracağız dedik. Ama burada cevap anahtarı sevgili arkadaşlarım sıkıntılı. Ne olur beni affedin. E, hakkınızı helal edin arkadaşlar şimdi devam ediyoruz 135. sayfamızdan 6. sorudayız 4 metre uzunluğundaki bir boru devrilerek önce bir ucu A noktasına denk gelecek biçimde sabit durmuş ve sonrasında yerdeki ucu biraz kayarak duvardaki ucu B noktasına gelince sabit kalmış yani böyleyken yerdeki ucu bakın ne yapmış gelecek biçimde sabit durmuş ve A noktasına gelecek biçimde sabit durmuş şuraya devirdikten sonra daha sonrasında sevgili arkadaşlarım e, yerdeki ucu biraz kaymış Yani şu tarafa doğru az önce mesela şuradaymış Bu tarafa doğru kaymış arkadaşlar Ve kaydıktan sonra B noktasına gelince sabit kalmış Buna göre şu açı alfa Alfa sıfıra yaklaşırken AK bölü BK kaçtır diye sorulmuş Şimdi bu Ben bu borunun 4 metre olduğunu Bana soru vermiş 4 metre uzunluğunda bir boru var Pekala şimdi ben bunun AK uzunluğunun yani şuranın ne olduğunu biliyorum arkadaşlarım. 4 çarpı sinüs 3 alfa olduğunu gayet iyi biliyorum. Pekala. BK da yani şuranın da. Şurası yine 4 metre olduğu için 4 çarpı sinüs alfa olduğunu biliyorum. Şimdi benden istenen şey AK bölü BK. Yani sevgili arkadaşlar bakın. 4 çarpı sinüs 3 alfa. Bunun arkadaşlarım 4 çarpı sinüs alfaya oranının. Alfalar sıfıra giderkenki limiti sorulmuş bana. Burada dörtleri sadeleştirelim. Tamam eyvallah sadeleştirdik. Peki geriye ne kalıyor? Sinüs 3A kalıyor. E kardeş bak sen ne yapıyordun benim sana öğrettiğim taktik. Sinüsleri görmezden geliyorsun. 3A'nın A'ya oranı 3 yapar. O halde cevabın da E seçeneğidir diyebilirsin. Altıncı sorumuzu bu şekilde çözdük ve devam ediyoruz 7 ile. Bilim çember üzerinde AB ABOX'e paralel x eksenine ve OAB açısı da X'miş arkadaşlarım. Yukarıdaki verilenlere göre alan a, o, b bölü tanjant x'in sıfırdaki x'ler sıfıra giderkenki limiti sorulmuş bize. Şimdi öncelikle bunun bir birim çember olduğunu biliyoruz. Burası da x o halde şurası da x'tir ve o halde şurası da x'tir. Bakın şu yükseklik bize sevgili gençler sinüs x'i verecektir. 1 çarpı sinüs x. 1 neden? Çünkü birim çember olduğu için yarı çarpı 1. Burası sinüs x'i verecektir. Şurası kosünüs x'tir. Burası cosinus x'te tabi ki burası da yine cosinus x uzunluğudur. O halde bu üçgenin alanı 2 çarpı cos x yani taban çarpı yükseklik bölü 2'dir arkadaşlar. 2'leri götürürseniz üst tarafa aslında bakarsanız cos x çarpı sinüs x'miş bunun alanı. Bir de bunun yanında tanjant x var. Tanjant x'i de sin x bölü cosinus x olarak gösterebiliriz. Burada sinüsleri götürürsek ve kosinüs x'i e ters çarparsak kos kare x gelecektir. Bakın şu kısım bana kos kare x'i veriyormuş ve xler sıfıra giderken ki bunun limit değeri sorulmuş x gördüğün yere sıfır yazarsan kos kare sıfır gelir kos sıfır bir olduğu için birin karesi cevap bir yapar arkadaşlar. O halde cevabımız A seçeneği de verilmiştir diyebilirim. Ve sekizinci sorun gerçek sayılarda tanımlı artan bir f fonksiyonu ile ilgili a bir tam sayı olmak üzere x eşittir iki abis noktasında süreksiz olduğu bilgisi verilmiş yani tanımlı. Ama süreksiz. Çünkü süreksiz ol oluyorsa zaten tanımlanmakta zorunda. F'i eşittir 5 demiş bize. Ve 2'nin sağ tarafındaki limiti 3'e artı birken sol tarafındaki limiti de a-3'tür demiş. Buna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı soruluyor arkadaşlar. Şimdi bizim fonksiyonumuz şöyleymiş bakın. Artan bir fonksiyonsa ve iki noktasında da süreksizse şöyledir. Şöyledir. Ve sevgili arkadaşlarım en iyi ihtimalle şu şekildedir. Tamam şurası da 2 absisti noktamız olsun diyelim mesela burası 2. Şimdi gördüğünüz üzere 2'nin sol tarafında fonksiyon burada. 2 de burada ve 2'nin sağ tarafında da bu taraftan devam ediyor. Yani 2'nin sol tarafındaki limit değeri olan a-3. Tabii ki 5'ten daha küçük olacak. 2'deki görüntüden daha küçük olacak. Ve 2'nin sağ tarafındaki limiti de sevgili arkadaşlarım 5'ten büyük olacak. Yani 3 artı 1. İşte soru aslında bu. Bir basit eşitizlik sorusu. a-3 5'ten küçükse a küçüktür 8. 8. 3A artı 1 5'ten büyükse 3A büyüktür 4. Bakın 1'i karşı buldum bunu. A büyüktür 4 bölü 3. 4 bölü 3'ten büyük ilk tam sayı 2 var. 8'den küçük olanlara kadar devam edeceğim. 3, 4, 5, 6, 7 işte bunların anlayabileceği değerlerdir. Bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı da bize 27'yi verir. Yani cevabımız C seçeneği olur diyeceğiz. Ve son sorumuz. Sembolik mantık konusuyla limit ve süreklilik konusunu iç içe geçiren bir, sürekliliği de iç içe geçiren bir soru arkadaşlarım dikkatli denemekte fayda var. Fx eşittir hatta sen buna bir hata hak eder bu. Fx eşittir parçalı biçimde verilmiş. Nerede parçalanıyor? 3'te. PQR polinomlarımız, şeylerimiz, önermelerimiz var. Bu önermeler için demiş, şunlar neymiş arkadaşlarım? A'ya, B'ye ve C'ye denkmiş. A, B, değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar biz şuradaki fonksiyona göre bunları yorumlayacağız. X eşittir 3 absisti noktada fonksiyonun limiti vardır demiş. Limit olması için sol limitin sağ limiti eşit olması lazım. 3'ü yerine yazalım. 2 çarpı 3 eksi 1'den 5 gelir. Burada 3'ü yerine yazın 3 artı 2'den 5 gelir. Yani limit var mı var o halde P önermesi doğru. X eşittir 3 apsisi noktada fonksiyon süreklidir demiş. 3'teki görüntü 8 ama limit 5 Dolayısıyla fonksiyon sürekli mürekli değil Bunun doğruluk değeri 0 X eşittir 3 apsisi noktada fonksiyonun limit değeri 5'e eşittir demiş Bu da sevgili arkadaşlarım 5 olduğu için doğru Şimdi i̇şte P1 Q0 R1 Buna göre şunlara bakacağız şimdi P veya R yani 1 veya 1 1'dir Değili 0'dır 0 ise demiş ya artık gerisine bakmama gerek yok ise bağlacının sol tarafı 0'sa, sağ tarafı ne olursa olsun cevap daima 1'dir. Yani A kaçmış arkadaşlar? A 1'miş. 1 bir olmayanları eleyebilirsiniz. Şunlar gitti. Peki şuna bakalım. P Yani 1 ve 1. Ne yapar? 1 yapar. Burası 1. P veya Q. P 1'di veya veya bağlacının yanında 1 varsa sonuç 1'dir. 1 bir ancak ve ancak 1 bu da 1'dir. Demek ki B de 1 arkadaşlar. B'de 1 olmayanları da silelim. Bir de şuna bakıyoruz. P ya da R yani 1 ya da 1. 1 ya da 1 sıfırdır. 0 sıfır ve bakın V'nin yanında 0 varsa sonuç sevgili arkadaşlarım içerisi tamamen 0'dır. Bir de bunun değili demiş. E değili nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 bir ancak ve ancak P'nin değili. E, P'nin değili ne arkadaşlarım? 1'in değili 0. Peki 1 ancak ve ancak 0 neye denktir? 0'a yani C'deymiş 0'dur. O da 0'mış. O halde arkadaşlarım A1, B1, c sıfırsa cevap 1, 1 olacaktı. Doğru cevabımız da A seçeneği olur diyebiliriz. Evet arkadaşlar şurada bir ufacık hatamız vardı. Doğru cevap C olacaktı. Cevap anahtarımız hatalıydı. Bir de 5 şurada kaymıştı. Onun dışında herhangi bir sıkıntılı bir durum yok. Sorular gayet tatlı ve hoştu. Umarım sana bir şeyler katmıştır. Daha önce görmediğin soru tiplerinden de vardır ki aralarında ben, benim de çorbamda, senin çorbanda bir tuzum olmuş olur. Başarı çorbasında. Evet arkadaşlarım sonraki videolarda yani türev videolarında artık görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.